Herkese merhaba arkadaşlar ben Hacı yeni bir videoda daha karşınızda arkadaşlar bu videomuzun konusu Roderica discord bot <Gülüyor> Hop bir dakika burada araya giriyorum kankan. buraya atlamadığınız var. sen çok sevinirim sizler için Türkiye'nin en ucuz ve en hızlı ve en kaliteli arkadaşlar e, sosyal medya panellerinden birini kurduk arkadaşlar discord üye discord boost arkadaş isteği Instagram takipçi hatta şuradan göstereyim ben Instagram takipçi Instagram beğeni izlenme e, keşfet etkili izlenme Facebook gönderi beğeni YouTube izlenme abone vesaire vesaire her fiyata her bütçenize göre aradığınız hizmetler mevcut arkadaşlar siz de açıklama kısmındaki linkten sitemize gelip, kayıt olup arkadaşlar, bu hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Rodelica Discord Bot. Rodelica Discord Bot nedir? Discord'da arkadaşlar çok özelleştirilebilen, yani neredeyse dünyanın en çok özelleştirilebilen Discord Botudur arkadaşlar. Şimdi bu botun sitesi de var, bütün bilgileri açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Bu yüzden, e, gidip sağ üstteki mavi butonu bastığınız zaman, botu ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar evet arkadaşlar botu ekledikten sonra geliyoruz sonucumuzda burada gördüğünüz gibi sistemler ondan sonra cıma ceza komutları level davet özel komutlar moderasyon komutları guard komutları vesaire vesaire bir sürü sistem var evet timeout doldu bu arada hemen tekrardan şöyle slash yazıyoruz Eee, buton rol sistemini deneyeceğim beğendiklerim arasında. Öncelikle buton rol ekle demiyoruz. Hemen şöyle mesaj oluştur. Eee, mesaj oluşturacağız öncelikle. Öncelikle mesaj oluşturmamız lazım. Slash mesaj yazdığımız zaman, buton rol mesaj oluştur kısmına geliyoruz. Hemen, buradan ayarlamak istediğiniz mesajı geliyoruz arkadaşlar. Buton rol deneme diyorum ben. Ondan sonra, buradan buton rol mesaj ekle butonuna geliyoruz. Ve burada gördüğünüz gibi, Mesaj ID'si çıktı. Mesaj ID'yi yapıştırıyorum. Rolümüz bizim ne olsun? Deneme ka. Deneme ka rolümüz. Buton rol olarak ayarlandı. Şimdi önce e, gidelim. rengini değiştirelim. Nerede bu deneme ka rolümüz? Ha, rengini şöyle bir şey yapalım. Yeşil yapalım. Sonucunu tacı bende zaten. İstediğim rolü kendime alırım veririm. Neyse. Şimdi hemen buradan geliyorum. Label kısmına deneme yazacağım. Sayla da... Sekon Dari Diyorum Evet gördüğünüz gibi oldu Deneme hemen ee, Şuradan deneme Tuşuna bastığım zaman Benim deneme kat rolünü bana ekliyor Tabi botun e, yetkisi de Olması lazım arkadaşlar Botun yetkisi de olması lazım Bunu yapabilmesi için ben ne yaptım Botu ekledikten sonra Botun rolünü üste aldım Neyse şimdi slash hatırlat diye bir şeyimiz var bizim. Hatırlatıyor. Time. Hmm. Ne olsun? 10 saniye sonra hatırlatsın. Ya da 10 saniye değil. 2 saniye olsun. Mesajda deneme. Evet gördüğünüz gibi premium sistem. Lazımmış. Hemen premium'a da bakalım. Premium. Şöyle ee, bunlar. Şey de Premium bilgi. Bakalım premium'a, Gold paket vesaire vesaire. Bu wizard kullanıcısına ulaşmanız gerekiyor bunun için. Şimdi ondan sonra neyi deneyelim? Bakalım hemen davet özel vesaire vesaire. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar botun özel komutları. Şimdi onun dışında slash mesaj oluştur şeyi var. Mesaj oluşturda geliyorum. Embed oluştursun deneme. Doğru olarak embed oluşturdum. Buradan başlığı ayarlayabiliyorum. Ee, deneme başlık diyebilirim. Ee, ondan sonra yazar kısmına bu bildiğimiz arkadaşlar author kısmı benim altyapılarımda da görüyorsunuz zaten. Iıı ee, yazar kısmında ne yazsın? Chrome yazsın bakalım. Chrome yazsın. Ondan sonra açıklama ekleyeceğim deneme açıklama abone ol diyelim mesela direkt gördüğünüz gibi ayarladı ondan sonra mesela alt bilgi ee, bu bir alt bilgidir diyebilirsin mesela evet gördüğünüz gibi eklendi ondan sonra zaman bilgisi eklenebilir küçük resim eklenebilir küçük resimde ee, şöyle yapabiliriz. Ben hemen panelinin logosuna attım mesela. Copy image, küçük resim ekleyebiliriz. Resmin URL'sini hemen diyorum. Bir dakika ben kopyalamadım mı? Copy link. Hemen küçük resim. Resmin URL'si. Evet. Eklendi gördüğünüz gibi. Direkt rengi de değiştirebilirim buradan. Ee, ya da renk kalsın şimdilik renk koduyla uğraşamam. Resim olabilir direkt şöyle bir resim ekleyebiliriz bunda da direkt buraya ekliyor zaten Alan ekle kısmında da buradan mesela Eee sunucunun amacı Deneme amaç diyelim Deneme deneme Şöyle kopyalayalım bunu da yapıştıralım Submit dedim Ve gördüğünüz gibi de eklendi buraya Evet bu kadar yani bu komut güzel bir komut bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar Güzel bir komut yani dediğim gibi Türkiye'nin, ata dünyanın Discord'un en özelleştirilebilir botu. Ben de şaşırılmam açıkçası böyle bir bot beklemiyordum. Neyse, yardım yazalım bakalım. Yardım yazalım. Davet komutları varmış mesela. Sistem komutları varmış. Çekiliş diyelim. Mesela çekilişi deneyelim. Çekiliş bir минут. Ondan sonra ee, bir winnes. Ödül deneme ödül diyelim. Evet. Hemen katılıyorum bakalım. O, o durumda da ben bir yan hesabımla arkadaşlar bu sunucuya geleceğim. Bakalım bir sonraki çekilişte yan hesabımla bir sunucuya geleceğim. Bakalım o zaman kazanabilecek miyim? Yani merak ediyorum o zaman nasıl sistemi test etmiş olacağız. Şimdi bakıyorum özel oda sistemi var mesela. Özel oda sistemine hemen bakalım. Çekiliş bitene kadar. Özel oda sistemine yakında hizmet açılacakmış. Bunu da buradan duyurmuş olduk. Sevenlere. Ondan sonra şama kullanıcı bilgi. Bakalım gelişmiş bir kullanıcı bilgi var mı? Kullanıcı bilgi member. Kromos. Kendi kullanıcı bilgilerimi bakayım. Burada e, kullanıcının profil fotosu vesaire gözüktüse iyi olurmuş. Evet. E, çekiliş bitti. Sen evvel de çekmen katıldığım için çıkmadım. Afk konumuna bakıyoruz zaman. Afk konumuna. Şöyle slash AFG deneme sebep yazdım bakalım düzenliyor mu? Of, güzel bak böyle bir emmet beklemiyordum ben evet mesela ben şimdi buradan yana hesabına gelip bir kendim etiketleyeceğim evet arkadaşlar bu arada şuranın temayı da günçerleyeyim ilk defa görüyorum ben discover'da bu hesapta evet ee, çekiliş mesajını attı bu arada birkaç saniye oluyor atalı biraz geç atıyor neyse önemli değil hemen kendimi etiketliyorum evet afk deneme sebebiyle afk diyor Hemen e, bu şeyde de test edelim, bakalım. Sıla yardım yazıyorum arkadaşlar. İskitemayı özlemişim biraz, hasret dedim Özel diyorum. Mesela bakalım başka neler var. Sunucu kur sistemi var. Tabii sunucu kur sistemi tabii de olmadığı için sunucu da çalışmayacak. Hemen şöyle kendi sanma geçiyorum. Evet, sunucu kur sistemine geliyorum. Sunucu. Şöyle kur, evet sunucu kurda bakalım. Benim romünün üstte bulunması gerekiyor diyor. Hemen bir deniyorum bakalım. Evet, slash sunucu kur. Publik sunucu kur bakalım. Evet şu anda bütün roller ve otaları sildi sunucu kuruyor da kendisi bana mesaj attı. Yükleniyor kurulum diyor, yükleniyor diyor. Hemen bakıyoruz. Biraz uzun sürüyor yüklenmesi, daha yeni rolderi siliyor bakalım. Hemen bakalım şuradan neler yapıyormuş. Evet, şu anda e, kanalları oluşturmaya başlıyor. Harika bir public sonucumuz oldu. Şablonunu da alayım ben buranın. Eeev mesajları da atıyor efsane Sevlim Mesajları da atıyor ben hemen buranın şablonu alayım gittiyse Hemen bir şablon alalım size video açıklamasını hediye olarak vereyim ben Şöyle ee, böyle değil de Server template Chrome'dan Hediye diyelim Şöyle bu şablonla size de hediye olarak vereceğim arkadaşlar video açıklamasında. Neyse afekir modundan çıktık bu arada Çok güzel Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun izlediğiniz için teşekkür ederim Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar e, senin paneline kayıt olursanız ve alışveriş yaparsanız çok sevinirim aşağıdaki sonucum da bulunmakta kişisel şop sonucunda bulunmakta oraya gelirseniz de beni mutlu edersiniz arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay